Adada ekvator çizgisine doğru ilerliyoruz. Yanımızda emberimiz Lu var. Lu havarı yüz. Fine. Lu diyor ki biraz arttırmamamız lazım. İyi spor yapıyoruz ekvator çizgisine doğru. Bakalım çizgide